Hep aynı yerlerde geçiyorum Ak düştü saçlarıma ölmeden ölümü gördüm Bir insan hayal kurmadan nasıl nefes alır? Gözlerimi kapatsam da adın var, adımlarım kalır. Senden uzaklara varmak zor geliyor, sesin dışındaki her etkene kulaklarım sağır. Açtı gökyüzünde hüzün yapraklarını gerdi. Ağaçlardan itibaren baştan sona sendim. Her zerreni onca kurşun atıp kendi gözlerimle yendim. Artık ayrılıktan bahseden nerelidir? Yıldızlarla savaş, bu rap yürekten kopanların anarşisine kanas tutar. Damarlar tutanak bulan kaybeder duramaz. sulam kalem kağıt acı ve sidde yemiş hayat kokar. Sen çek Beni ben susamam Özgürsek Beraber öleceksek Manası yok buralar dar geliyor Yerle bir olmadan gök gidelim haydi Etrafı istila etmekte türlü kuklalar Hep aynı yerlerde geçiyorum. Ak düştü saçlarıma Ölmeden ölümü gördüm Hep aynı düzenbaz Kahpe kaderin oyununda Yalnız gördüm kabul ettim yeter hayat vurma beni tam da on yedimde sol yanımdan vurgun yedim yıllardır Rabbimden dilediğim tek şeydin evet onca azmin ardından asret kaldı bana neden Emin ol ki hayat zor Sönmek bilmez içimdeki bu tonlarca yanan kor İnsanların her sözündeki Beni avutma şekli boşver evlat Acılar bizi öldürmüyor Ben de zaten gülmüyorum ki ölüden tek farkım Evet doş bir odada nefes almak Bu bence hoş değil Ayaklarıma koş gelip Derdi içime yükleyip de yürüdüğüm o caddelerde Sorguladım benliği En güzel şeysinin an kainatın ürettiği Yaşayarak gördüğüm bu sokağın sepya rengini Ben çocukluktan tanımıştım çevrenin kapbeliğini Kusura bakma artık kanmam aldım çoktan dersimi e boynu yerlerde